Vallahi kardeşlerim size bir şey söyleyeyim mi, bir şey söyleyeyim mi size, bunu iyi anlayın ha, bir kimse parlamentoda bir oylama yapsın ve desin ki içki yasak olsun mu yoksa serbest olsun mu diye, şuna çok iyi dikkat edin ama, çok iyi dikkat edin. Allah'ın dinini anlamada, fehmetmede çok güzel bir örnektir bu inşallah. Diyelim ki bir parlamento var, bir meclis var ve mecliste bir oylama yapılıyor. Deniliyor ki meclisin başkanı, içki yasak olsun mu olmasın mı? Hatta daha da açık söyleyeyim, haram ve helal olsun mu? Helal olsun diyenler el kaldırdı. Haram olsun diyenler el kaldırdı. Kıymetli kardeşlerim size bir şey söyleyeyim mi? Haram olsun diye el kaldıranlar bile tağuttur biliyor musunuz? Neden? Ya hocam öyle şey mi olur adam haram olsun diye el kaldırdı. Ya Allah ona mı sordu ya? Allah zaten hükmünü vermiş haram olsun diye. Yani o elini kaldırdığı için mi haram olacak? Onun oradaki makamı nedir? Ey kafir. Sen ne yapıyorsun? Allah zaten bunu haram kılmışken bizim bunun üzerinde bir söz hakkımız olamaz ki. Nasıl benim dememle mi içki haram olacak demesi lazımdı. Şimdi siz buradan daha götürün. Onu helal kılanlar, onları serbest kılanlar, onlara haram diyenleri işte cezalandıranlar vesaire filan. Onların durumunu siz düşünün. Haram olsun diye el kaldıranlar bile tağutlaşmışlardı. Çünkü onlar Allah'ın emri olduğu için değil, ben bunu istediğim için haram kılmış oluyor. Yani teşrih hakkına sahip olduğunu iddia etmiş oluyor. Rabbim bizleri tağut, tağutu hakkıyla inkar etmiş, onlardan iştirak etmiş olan kullarından kısım. Tabii tauhidle ilgili mesele sadece bu kadar değil. Uzun meseleler. Onun reddi nasıl olacak? İnkarı nasıl olacak? Allah bize onlara karşı nasıl bir tavır istiyor? Bu açık çok geniş bir meseledir. Çünkü Allah kitabında defaatle bunlardan bahsediyor. Peygamberlerin kavimlerine gelmiş olduğu ana davetin temeli budur. O yüzden kardeşlerim bu önemlidir. Onun peşine giden, onu dost edinen, onun askeri olan, ona muhakeme olanlar Allah azze ve celle kafir diyor ya. Allah azze ve celle kafir diyor ya. O halde biz bunu sadece bu, bunun ehemmiyetini, bu kavramın ne olduğu ile ilgili böyle 3-5 dakika sizlere nasihat etmek istedim. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı ne sabit kılsın. Hakikatleri korkmadan açıkça söylemekle emrolunduk. Artık dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Bu Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki tasavvur, tasarrufudur. Ve Allah'u galibuna ala emri. Ve lakinne nasi lai alemun rabbil alamin.